Merhaba. Bu videoda aynı zamanda benim de yüksek lisans tez çalışmam olan mikro kapsülasyon teknolojisi hakkında e, genel bir bilgi vermeye çalışacağım. E, biz mikro kapsülasyon teknolojisiyle kullanarak fonksiyonel tek, tekstil yüzeyleri geliştirmiştik. E, özellikle antibakteriyel tekstil yüzeyleri yapmıştık. Bu sunumda önce teknik tekstillerden, yani bizim kullandığımız tekstillerden, daha sonrasında mikro enkapsülasyon teknolojisi ve kullandığımız okaliptüs uçucu yağından bahsedeceğim. Daha sonra kullandığımız yöntemleri ve analizleri kısaca anlatacağım. Biz bu çalışmada hani çalışmayı... İlk yola çıkarken e, tekstil hani neden toksik olmayan tekstil antibakteriyel tekstiller yok e, düşüncesiyle yola çıktık ve bunu yapmaya çalıştık. Yani o kayıp düz uçucuya bu anlamda gerçekten doğal bir materyal ve mikro kapsülasyon teknolojisiyle de hani kullanımı etkinliği artırılarak kullanılabilir ve gerçekten diğer ilerde anlatacağım mikro kapsülasyonu nasıl yaptığımız ama hani toksik olmayan materyallerle gerçekten antibakteriyel tekstil yapmak mümkün düşüncesiyle yola çıktık. Yine e, bunu amaçladık. Yani o kaliptüs uçucu yağının en önemli bileşeni olan okaliptolü yani normalde biz nefes açıcı olarak biliyoruz ama aynı zamanda antibakteriyel bir eee antibakteriyel özelliği gerçekten etkinliği yüksek bir madde O yüzden biz bunu tekstilde etkinliğini artırarak kullandık Biz normalde teknik ve fonksiyonel tekstiller olarak Hani genelde Hani temel maddesi polipropilen olan tekstiller kullandık Bunlar çok dayanıklı yüzeyler olarak geçiyor tekstilde. tarihine bakarsak teknik tekstillerin hani normal dokuma kumaşlar ipliklerden ya da geleneksel tekstilden ayrı olarak 80'li yıllardan itibaren teknik tekstiller dikkat çekiyor ama onun dışında hani teknik tekstillerin tanımına bakarsak estetik ve dekoratif özelliklerinden ziyade. Fonksiyonel özellikler için üretilen tekstil materyalleridir denir teknik tekstiller için. Ve bu da hani zaten geçmiş yıl işte Roma dönemine kadar e, neredeyse tarihte görülebiliyor yani tekstillerin sadece kıyafet için kullanılmadığı. Ama yine de tabii teknik tekstil tanımı 80'li yıllardan itibaren biraz daha günümüzde hani yaygın. Daha doğrusu adık olmuş aslında. Uygulama alanlarından bahsedersek işte otomotiv sektöründeki bu yüksek performanslı döşemeler, işte tıbbi tekstillerin hepsi implantlar, hijyen medikalleri, jeotekstiller işte diyebiliriz, bina güçlendirme e, tekstilleri mesela, agrotekstiller yine bu sera örtüleri, i̇şte koruyucu tekstiller yine yanmaz e, geç tutuşur ya da e, kıyafetler, hani e, yanmaz özellikle kıyafetler kaynakçılar için bıçak koruması, kuşun geçilmez yernekler, yine uyay giysileri bunların hepsi teknik tekstilin uygulama alanının. yine teknik tekstil piyasasına da bakarsak normal geleneksel tekstile göre çok yani teknik tekstilin büyüme oranı yüzde iken ev ve giyim tekstillerinin büyüme oranının bir civarında olduğunu söylersek zaten nasıl bir dünyada pay olduğunu anlatabiliriz. Ee, yine pandemiden de bahsetmiştik. Biz yine hani pandemi aslında pandemi de bu çalışmada bizi yönlendirmişti. Çünkü antibakteriyel maskeler çok önemli <gülüyor> pandemide ve antibakteriyel yüzeyler çok önemli. Ee, ve biz bunu biraz daha doğal hani yapılabilir miydi? Toksik olmayan hani malzemelerle yapılabilir miydi bu antibakteriyel özellik? E, yapılabilir olduğunu göstermeye çalışmıştık. Microencapsulation teknolojisinin mucidi e, bir kimyager e, daha önce yazar kasa firmasına çalışırken ilk kez karbonsuz karbon kağıdını üreten biri. Yani burada yola çıktığı teknoloji de işte yani hani karbon içermeyen Yine daha doğal materyaller içeren bir e, e, deneyle bunu yapmaya çalışıyor ve gerçekten de başarıyor. Zaten ilk ticari ürün olarak da 1974'te karbonsuz, ka kar kar karbonsuz kopya kağıdı piyasaya çıkıyor. Bunun, bu teknikte de şunu kullanıyor yani kağıdın altında bir e, mikro kapsüllerin içinde boya var. Normalde dışarıya çıkmıyor ve beyaz görünüyor onun altında bir kil tabakası var. Biz e, kağıdın üstüne bastırıp mikro kapsül tabakasını kil tabakasıyla buluşturduğumuzda mikro kapsüller kille buluşuyor. Orada bir asidik tepkimeyle kil hem baskıyla mikro kapsüller patlıyor hem de asidik tepkimeyle ile mikro kapsüllerin içindeki renk ortaya çıkıyor ve e, kopya kağıdı görevini yapmış oluyor mikrokapsülasyonun tanımı mikros ve e, hani küçük kutu en kapsülden türemiştir ve hani küçük kutu içinde küçük kutular anlamına gelmektedir. İşte dediğimiz gibi nanometreden milimetreye kadar çeşitli çaplarda polimerik partiküllerdir aslında. E, yani mikrokapsülasyonun en önemli özelliği zaten budur. Yani Dış biraz sonra yine onu bahsedeceğim. Yani kablo materyalinden burada bahsetmişiz. İçine bir sıvı, katı ya da gaz bir gaz formda bir madde var mikro Dışında da onu koruyan polimerik bir duvar var. Burada amacımız iç malzemeyi stabilizasyonunu sağlamak. İç malzemeyi aktif bileşenlere karşı korumak e, ya da kısıtlı salıverme özelliği olarak mesela duvardan, difüzyonla bunu da kullanabiliriz. E, sulu ortamda kolayca çözülmek diyebiliriz. Hani kır, Kaplama esnek ya da kırılgan olabilir. Kırılganlığını da mekanik bir baskıyla patlamasını istiyorsak kullanabiliriz. Burada yine bazı mikrokapsül e, şekil, e, morfolojisinden bahsetmişiz. Tek çekirdekli olabiliyor. Çok çekirdekli bir kapsülün bir polimerik duvarın içinde çok çekirdek olabilir. Çift kabuklu olabilir ya da. Burada yine mesela patlayan bir e, mikrokapsülün mesela hani mekanik bir baskı olabilir. Termal bir e, patlama olabilir. Yani e, herhangi bir etkiyle e, patlamış olabilir ve içindekini salıvermiş olabilir ya da patlamadan. Devin dediğim gibi hani difüzyonla duvarından difüzyonla hiç patlamadan da içindekine salı verebilir. Burada yine e, e, kapsül duvarı mekanik yırtılması demişiz hani çekirdeği serbest bıraktığı durumlara, duvarın dağılması demişiz, duvarın erimesi ya da duvardan difüzyon demişiz. Tabi bunlar yine hani bahsettiğim gibi hani resimler, bunlar yine mikro ya da nano hani düzeyde parçacıklar, hani Burada mikro kapsülasyonun amacı ve önemi olarak e, yani e, avantajlarını özetleyebiliriz. Kararsız ve hassas malzemelerin kullanmadan önce çevresten korunması e, daha iyi işlenebildik. Mesela özellikle gıda sektöründe bu e, hapla, gıda sektöründe mesela işte ek gıda ya da takviye gıdalarda çok fazla kullanılıyor. İlaç sektöründe çok kullanılıyor. Özellikle mesela hani işte yemek borusunda bir hapı yutuyoruz. dışı jelatin kaplı. Yemek borusunda çözülmesini istemiyoruz ama midenin asit ortamında çözülmesini istiyoruz. Buna kısıtlı salı verme özelliği deniyor. Bunda hep mikrokapsülasyon teknolojisi kullanılıyor. Yani yemek borusunda çözülmesin. O asit ortamda çözülmesin ama işte mideye geldiğimizde 3 asit ortamında çözünsün. Hani böyle bir hani bir akıllı ortam sağlanabilir yani mikro kapsülasyon teknolojisiyle. burada yine yöntemlerinden bahsettik. 3 hani 3 ana bölüme ayrılıyor mikro kapsülasyon yöntemleri. Fiziksel yöntemler, fiziko kimyasal yöntemler, kimyasal yöntemler olarak. genel anlamda yani hani çekirdeği polimerle kaplama için Hani fiziko ve kimyasal yöntemler biraz daha sulu yöntemler, çözelti yöntemleri. Fiziksel yöntemler biraz daha kuru yöntemler diyebiliriz genel manada. Ben burada kompleks koazorasyon olan fiziko-kimyasal biraz daha ayrıntılı anlattım. Hani herhangi bir tanesini anlatmak açısından. Zaten denediğimiz yöntem de buydu. Lexikozorbasyonda polimer çözeltisine yüklü bir poli, zıt yüklü bir polimer eklemek amaçtır. Yani bunu biraz daha ayrıntılı anlatırsak, biz e, bir jelatin çözeltisine arabzamk çözeltisi eklendi ve jelatinle arabzamk çözeltilerinin e, anionik hani e, elektrolit yükleri farklı. Yani buluştuklarında bir duvar oluşturma kapasitesine sahipler. <gülüyor> ve bu duvar oluşumu da e, aynı zamanda da çekirdeği de e, hani çevreleyen bir oluşum oluşuyor yani ve biraz daha ayrıntılı bahsedeceğim yine. Burada yine hani e, a, ada e, yeşil olan okaliptüs ya odanma ve etrafındakiler de birbiriyle kenetlenecek olan Arap zamkı ve jelatin jelatin ve arap zamkı damlacıkları. Daha sonrasında okaliptüs uçucu yağının o damlacığın etrafını sarıyorlar ve bir duvar oluşturuyorlar. Ve en sonunda çapraz bağlayıcı eklediğimizde bu duvar kelepten oluyor ve bir daha ayrılmaz hale dönüşümsüz bir kimyasal reaksiyon. hani Geri çevrilemeyen bir kimyasal reaksiyon olmuş oluyor. Burada jelatin polikatyon, arap zamkı polianyon şeklinde. Yine burada da uygulama alanlarından bahsedersek gıda endüstrisi, ilaç endüstrisi, tesis, endüstrisi, endüstrisinde bazı örnekler vermişiz. Bazı örnekler vermişiz. Burada yine mesela tam diğer işte yem sektörü, farmakoloji, biyoteknoloji, yani elektronik aslında çoğu sektörde var ama. Yani gıda endüstrisinde demin de söylemiştim. Probiyotikler, antioksidanlar, vitaminler, gıda koruyucuları, gıda renklendiriciler, gıda aromaları. Özellikle hani tadını istemediğimiz mesela işte çocuk balık yağlarında balık yağı tadını çocuklar kesinlikle ağızlarında istemiyorlar. O yüzden bu jelatine kaplanarak çocuk ağzında kesinlikle yağın tadını almayacağı şekilde kaplanıp verildiğinde anne hani midesinde zaten o e, mikrokapsül açılıyor ve çocuk kesinlikle o kötü tadı almıyor. <gülüyor> bu sayede bu, bu sayede hani çocuk o kötü tadı almadığı için de e, normal o, o gıda takviyesinin amacına ulaşmış oluyor yani ilaç endüstrisinde de yine işte mide ilaçları kalın bağırsak ilaçları da yine aynı şekilde mesela midede çözülmesini istemiyoruz kalın bağırsakta çözülmesini istiyoruz ee, ve acı tadı maskeleme konusunda bu mikrokapsül teknolojisi çok fazla kullanılan zaten hepsine kullanılan bir teknoloji ee, tekstil endüstrisinde kokulu bitim işlemleri Mesela daha önce işte portakal yağı kokulu jeanler, top pantolonlar ya da belki işte biraz daha hijyenik bezler, mendiller, malzemeler o şekilde kullanıldı. Tabii bunların biraz bir dezavantajı var. Belli bir yıkama kapasitesine sahip işte 10 yıkama, 20 yıkama döngüsünden sonra tabii ki mikrokapsüllerin süresi hani sonsuz değil yani. Renk değişim malzemeleri var mesela ee, yine termal ya da mekanik bir şekilde hani renk değiştirenler kapsüller patladıkça ya da kapsüller içeriğini verdikçe. işte yangın geciktiriler, geciktiriciler yine kapsüllenmiş geç tutuşu malzemelerle kaplanmış e, kumaşlar var. Medikal tekstiller ve koruyucu tekstiller olarak yine bunlarda da antibakteriyel tekstilleri örnek verebiliriz. <gülüyor> antibakteriyel bir tekstil yüzey elde edilmişse yine bu mikro kapsülasyon teknolojisi kullanılmış demek. Yine araştırmalar var. 1970'den itibaren artan bu konuda araştırmalar. Tekstil yüzeylerine uygulanması biraz kısaca bahsedersek Hani emdirme, çektirme gibi geleneksel apre yöntemleriyle de uygulanabilir. Burada mesela şekilde gösterdiğimiz kumaş buradan geliyor ve e, a, e, bu kapsülasyon apre banyosundan geçip üzerine apreyi çektirip e, ondan sonra tekrar çıkıp silindirlerde sıkılıp kurutulup e, apre uygulanmış kumaş elde ediliyor burada yine. Ama farklı yöntemler de var. işte püskürtme köpükle aplikasyon kaplama laminasyon gibi farklı yöntemlerde var. Burada yine tekstil sektöründeki, daha önce mikro kapsülasyon uygulamalarından bahsetmiştik. Yine tekstil sektöründeki mikro kapsülasyon uygulamalarından bahsedersek, burada yine işte mesela resimdeki e, koku çorap ya da taytlar. Yine mesela sinek koruyucu ya da böcek koruyucu battaniyeleriz. özellikle Afrika'da işte hani satıma için, sıtma, bu mikrobunu yayan sinekler için koruyucu bu şekilde satılan battaniyeler mevcut olduğunu duymuştum. E, onun dışında yine e, ısıya dayanıklı bir şekilde hani e, sizin termal vücut sıcaklığınızı korumaya çalışan, işte fazla değiştiren materyaller uygulanmış e, giysiler mevcut. Bunlar da yine mikrokapsülasyon uygulamaları. E, Okalipçis uçuşu yağ Avustralya yerlisi bir e, yağ çeşidi. Tabii her yerde var. Mersin'de mesela bizde, de Türkiye'de Mersin'de büyük bir orman. E, şu an olanı hatırlamıyorum ama baya büyük bir ormanda daha önce 1980'li yıllarda dikim yapılmış. Yani gerçi bu konuda bazı tartışmalar da var. Çünkü okaliptüs ağaçları aynı zamanda çok fazla su tüketen ağaçlar ve endüstriyel olarak çok fazla işe yaramadığı da düşünülüyor. Yani bu konuda bazı tartışmalar var. Bu kadar su tüketmeli mi? Genelde zaten endüstriyel ağacından hani çok hızlı uzadığı için endüstriyel olarak kullanılan ağaçlar bunlar. İşte tuvalet kağıdı, kağıt havlu vesaire yapında kullanılan ağaçlar ama çok fazla su tüketmesi her zaman tartışma konusu olmuş. Hani bu aslında iyi bir şey değil, kötü bir şey. Hani ağaç her zaman iyi değildir. Yani ağaç dikmek ya da orman yaratmak hani ağaçın fayda analizine de bakılmalı gibi. Yani bu konuda sadece Mersin'de orman var. Zaten biz o uçucu yağını da genelde dışarıdan ithal ediyoruz. Hani Türkiye'de çok bir çok fazla bir üretim yok. Hani bu anlamda biz o uçucu yağını çalışmamızda kullandık. Hani. Hmm. hakkında biraz bilgi vereyim okaliptüsü uçucu yağının bazı türlerinde %90'a kadar çıkabilen bileşen olan okaliptol e, mon bir monotermenoyittir renksiz sıvı bisiklik bir eterdir hani e, yani kolonya değil de bir kolonyadan biraz daha hani alkolden biraz daha yoğun bir madde yine önceki çalışmalardan bahsetmiştik burada e kullanılan cihazlar. E, deney aşamalarından biraz bahsedebilirim. Biz bu deneyde mikrokapsülasyon yaptığımız deneyde genelde genelenksel karıştırıcılar kullandık ama bu mikrokapsülasyonda çok daha fazla e, hani spesifikleşmiş aslında e, karıştırıcılar var. Ben mesela bir litreye yakın mikrokapsülü ki bu çok fazla seyreltilerek kullanılan bir madde işte hani 6-8 saat arası sürüyordu çünkü çok fazla karıştırma istiyor. Birazcık yapım aşamasından bahsedeyim. Burada yine hani normal jelatin çözeltisi karıştırılıyor. Hani Önce jelatin çözeltisi karıştırılıyor. Ondan sonra e, arap çözeltisi karıştırılıyor. Tabii bunların belli sıcaklıkları var. İşte RPM değerleri var, karıştırma değerleri. Yine arada pH ölçme e, var. Ee, yine ara çözeltilerin perşin 7'yi ayarlıyoruz. Daha sonra e, bir dörde ayarlama süreci var e, komplekslerin oluşması için. E, e, Arap zanko ve cetin çözeltisi karıştırılıp üzerine uçucu 3'ü ayıklanıp sonra karıştırılıyor. Ve böylece e, biz e, dışarıdan görünmüyor ama mikrokapsülleri elde etmiş oluyoruz ve aynı zamanda o pH ayarlama süreçleriyle birlikte kısaca anlattım ben. Ve son en son aşamada da çapraz bağlayıcı var. Çünkü çapraz bağlayıcıyı eklemezsek mikro kapsüller duvarlar hani o kapsül rüyanın etrafında duvarlar oluştu demiştik. O duvarlar birbirine bağlanmalı. Duvar yani jelatin ve Arap zamkı arasındaki bağ. <gülüyor> çapraz bağlayıcı jelatin ve Arap zamkı arasında bağı yapmazsa yani zaten bir duvar oluşmamış olur. Sağlam bir duvar oluşmamış olur ve mikrokapsül aslında hani başarılı olmamış demektir. Burada yine tekstil yüzeylerine uyguladığımız ıı, aşamayı gösterdik. Biz yine çok küçük boyutlarda uyguladık. Bu hani apre banyoları vesaire silindirli sistemleri kullanamadık. Çok az bir, bir şekilde hani ıı, yaptık bunu çok küçük ıı, miktarlarda. Burada da yine daldırılarak, bekletilerek o yüzeyin mikrokapsülü çekmesi beklenerek uygulandı. Biz polipropilen nanobubun yüzeylere uyguladık bunu. İşte optik mikroskop analizleri yaptık, fıtırsem analizleri yaptık ve antibakteriyel etkinlik testleri yaptık. Burada yine optik mikro, mikroskop analizlerinde görüntümüze bakarsak yine böyle hani zaten ilk başta işte biz o beherde karıştırıyoruz mikrokapsülü. Yani i̇lk aşama olmuş mu mikrokapsüller oluşmuş mu aşaması optik mikroskopta analiz edilebilen bir aşama. Çünkü hem analiziyle hani yola çıkılamaz hem zaten uzun süren bir analiz olduğu için. Burada ıı, oluştuğunu görüyoruz. İşte ölçümler yapıyoruz. burada da aynı şekilde. Hani bu görüntüyü gördüğümüzde tamam, bu kapsüllerimiz gayet güzel oluşmuş deniyor. Ve burada yine mesela 19, ortalama 19.70miş aşamasında. Ondan sonra da 17 ve 18 mikrometre olarak e, ilave çapraz bağlayıcı ilavesi sonrası. E, boyutlarını görmüşüz ve bu da bizim için zaten kompleks kuazervasyonla bir ile bin arası bir ile bin mikrometre arası e, elde edebiliyorsun ama küçük olması tabi daha bence hani etkinlik açısından daha iyi bizimki de ortalama bu e, e, 5 ile 20 arası denilebilir mikrometre arasında mikro kapsüller elde ettik. Burada tekstil yüzeylerine uygulandıktan sonraki hali. Mesela burada net görünüyor. Burada yine net görünüyor ve yüzeydeki lifler arasına yerleşmiş durumda. Hani hemen böyle bir patlama pozisyonu yok. Uzun süre e, bu o kokuyu ya da antibakteriyel özelliği sala verecek. Patrane <gülüyor> izlerinde yani yapmamızın sebebi e, bu çapraz bağlayıcıyla duvarın bağlandığını görmekte ve bunlarda da hani başarılı olduğunu gördük. Burada yine sem görüntülerimiz var. Daha ayrıntılı bakmak istersek. Mikro kapsüller bu şekilde yüzeylere tutunmuş liflerin üzerine tutunmuş ya da tekli görünümde bu şekilde, böyle yüzeylere gömülmüş şekilde. Tabii burada bizim çalışmamızda da bir dezavantaj olarak belirlemiştik onu. Yüzeylerde polimere bazılar polimere boğulmuş, hani polimer etrafına çok fazla oluşmuş gibiydi. Bu da mikro kapsülün etkinliğini azaltabilir ama. Bu polimerin etrafındaki polimer yuvarının birikmemesini sağlayacak bir teknoloji de yok gibi çünkü bir çözeltim içinden çıkıyor kapsüller. Yine burada da antibakteriyel etkinlik testinin analizleri sonucu var. Zaten son testimiz de bu. Burada da mesela etkili hani etkili görülmüş. Ee, önce okaliptüs uçucu yağ e, uygulanmış mendili, normal bir mendili, okaliptüs uçucu yağ da e, uygulayarak tabii ki antibakteriyelik elde edebilirsiniz. Ama bunu işte bir saatlik ya da belki yarım saat zaten uçucu bir madde Burada amacımız tabii ki de okaliptüs uçucu yağını uçuculuğunu gidermekti bizim. Ve biz burada zaten bu testler biz bunu uyguladıktan 40 gün sonra yapıldı. Bu anlamda bir bizim için de test olmuş oldu. E 40 gün sonunda da bir, sonuçta bir mobilite aşaması vardı. İşte o yüzeyleri gönderiyorsunuz orada işte laboratuvarda birkaç gün bekliyor vesaire. Bunlar hep hani süre geçtiğini anlatıyor aslında. Bizim glüteradehit ve glioksa, işte çapraz bağlayıcı ayrı ayrı biz testlerini yaptık ve ikisi de antibakteriyellik konusunda 40 gün sonunda bile hatta işte aşamalar geçince bile etkili olduğu ortaya çıktı ve hani biz de bunu evet biz mikrokapsülledik bu kaptüs uçucu yağını ve antibakteriyel e, tekstil yüzeyi elde ettik olarak yorumladık. Evet bu çalışmamız bu kadardı. kapsülasyon hakkında böyle genel bir bilgi verdiğimi düşünüyorum. Teşekkür ederim.